Bismillahirrahmanirrahim Allah halaqal Allah varlıkları hiçbir şeyden yaratmıştır sözü Halakallahu Taala el eşya Yani Allah bütün varlıkları yarattı yani min işte ezzavati bu yaratıkların zatları olsun vel halati bunların varoluş halleri olsun kes sükuni vel harekatı, e, sükun ve hareket durumları vel envari ve zulmati işte ışıklar, karanlıklar olsun ve şururi vel hayrati, kötülükler iyilikler vel ulviyati vel sufessufliyati ve yani yücelikler ve aşağılıklar şeklinde bütün hepsini yaratan Allah'tır La min şey. Hiçbir şeyden. Ey, la min maddetin sabikatin alel mahlukat. Yani mahlukattan önce bir maddeden değil, herhangi bir maddeden yaratmamıştır. Herhangi bir maddeden yaratmamıştır. Yani herhangi bir örnek, herhangi bir parça, bunlar söz konusu olmaksızın yani yokluktan yaratmıştır. allah Teala'nın şu ayetini dayanarak bunu söylüyoruz. Fâtır-ı ve vel ardi, yerleri ve gökleri var eden, yani yoktan yaratan, ey mübdediyuhuma, yani onları sıfırdan, hiçbir şeyden, yokluktan yaratan, ve muhteliyuhâ min gayri misalin sebegalehû, yani daha önceden bir örneği olmaksızın yaratandır. Fihi mahali ibda ve inşa Yani bunların sıfırdan var edilmesi ve yaratılması bağlamında. Vele yunafih. Yani bu şunu olumsuzlamaz. En halaga badl eshay min badil muati ala wifqi ma arada yani irade ettiği, dilediği şey üzere bazı maddelerden başka şeyleri yaratmasını da e, olumsuzlayan bir durum değildir. Allah'ın yaratması çeşit çeşittir. O yoktan da yaratandır, bir şeyi bir şeyden de yaratandır. fe inne usule tilkel mevaddi yani bu maddelerin kökleri, asılları Khulikat min geydi şeyin yani herhangi bir şey olmaksızın herhangi bir şey varlı olmaksızın bir alemli kevni ölfesedi oluş var olmuş alemi ve yok oluş aleminde herhangi bir e, maddesi olmaksızın yaratılmıştır. Ya yani bu bütün yaratılanların kökü budur. E, ve la vücudu vücuda şeyi sabiq. Yani velev ki bir, bir şeyin varlığı düşünülse bile geçmiş bir varlığın geçmiş bir şeyin varlığı düşünülse bile fehve bütün bunlar hepsi tahta halgı haligı yaratanın yaratması altında değerlendirilir. Likavlihi Allah-u Teala'nın şu ayetine bina bunu söylüyoruz. Allahu haliku kulli şeyi ve liannehu, Subhanahu, kan, kana, ve yekun şey. Çünkü yüce Allah vardı, hiçbir şey yokken, hiçbir şey yok olduğu halde Allah vardı. Belki nazaril arifine, yani ariflerin düşüncesinde bakışında bu wal ana ala ma kana yani olduğu üzere anı ifade eder. Fehu menzehun an en yekun lehu fil halqi vel fili Yani Allah Teala gerek yaratma, gerekse bir fiil ortaya koyma, işte bir maddeyi var etme yani bu noktalarda herhangi bir ortağı yoktur bundan münezzehtir. وَلَوْ فِي اِيْجَادِ ذَرَّتِ Yani en ufak bir parça bile olsa tamam mı? Kesinlikle Allah'ın bunlarda hiçbir şekilde ortağı yoktur. Her şeyin maliki, her şeyin var edicisi odur. اَوْ اِمْدَادُهَا بِسُكُونٍ اَوْ حَرَكَتٍ Yani hem ne olursa olsun Allah bunlar yaratırken hiçbir şeyden yardım almaz buna da ihtiyacı. Ve kana Allahu aliman fil azali bil esya'i qabla kavniha. Allahu Teala ezelden var ol, var etmezden önce varlıkları bilendir. Ey yani qabla vucudi'l eşyayı, yani şeylerin varlıkların varlığından önce ve tahakkukha fi alamil yani bu yaratma aleminde yaratmaya konu olan alemde bunların varlıkları gerçeklik kazanmadan önce Allahu Teala bunların varlığını bilendir. Ve hada ma'na kavlihi işte bu Allahu Teala'nın şu sözünün anlamıdır. Ve kana Allahu bi kulli şey'in alima Allah her şeyi bilendir. وَمَا ثَبَتَ قِدَمُهُ e, Kıdemi gerçek olan, sabit olanın istihâle istihâle ademuhu yokluğu imkansızdır. فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى Yani şuna ihtiyaç, ihtiyaç yoktur. En يُقَالَ kene زَاِدَةً اَوْ Yani bu bir fazlalıktır veya bu ona iliştirilen bir şeydir şeklinde söylenmesi de doğru değildir. Yani buna ihtiyacı yok. Bunu söylemesi ihtiyacı yoktur. Vehulediği o Allah ki katlaren eşya evvaka daha varlıkları takdir eden ölçülerini belirleyen ve bunları gerçekleştirendir. Ey yani halu yani şu hal. Ana hu eşya ale tıbq iradeti. Yani Allahü Teala iradesi doğrultusunda istediği şekilde varlıkların ölçülerini belirlemiştir. Bu hakeme züfka hikmeti fi ilinşer ve bunların e, bunların var edilmesinde hikmetine uygun bir şekilde hükmünü vermiştir. Ve fi imaun ile madmuni kavli Teala. Yani burada, bu sözde Allahu Teala'nın şu sözünün içeriğine bir ima var. Yani bir e, yani ima, Türkçe'de de kullanıyoruz. Bir ima, bir e, işaret etme vardır. Ela ya'lemu men Yani yaratan bilmez mi yarattığı? Ey Ela yâle müqâbâl el inşâi, yani var etmezden önce bilmez mi? Men xilâk al eşyâ ve xilâri yaratan onları var var etmezden önce bilmez mi? Ve ilmuhu kâdimûn, Allah Teâlâ'nın ilmi kâdimdir. Ve ve bazı hu ve bazı mteâlikatî hi yani Allah Teala'nın ilmiyle ilişkili olan şeyler, bazı şeyler sonradan olan yaratılan şeyler olsa bile külli anlamda Allah Teala'nın ilmi kadimdir. Ve Kat Qalat Ala Allah Teala buyurmuştur ki, Vema Yagzubu An Rabbi Kemin miskali Zarre Fil Ardi, Vila Fil Samai. Yani yerde ve gökte olsun en küçük bir parça bile Rabbinden uzak değildir. Yani hepsi Rabbinin e, bilgisi dahilindedir. وَلَا أَصْغَرَ مِذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ İster en küçük olsun, ister en büyük olsun. Bütün bunların hepsi açık bir kitapta yazılı olandır. Ve kâle sallallahu aleyhi ve ala âlihi ve sellem. Ee, Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Evvelu mâ halagallahu veya evvela mâ halagallahu Allah-u Teala'nın yarattığı ilk şey el-kalem. Kalemdir. Ve kâle lehu ona dedi ki kaleme dedi ki uktub yaz. Ve kale, el kalemu kalemde dedi ki ماذا اكتب يا رب ey Rabbim neyi yazayım? Ve قال Teala, تعالی Allahu Teala buyurdu ki uktub kutup ma huwa kâinun ila yevmil kıyameti yani kıyamete kadar e, olacak şeyleri yaz dedi. Ve fi hada tahkiki yani bu gerçeklikte delaletun ala ma galehu hakkı yani hak ehlinin söylediği şeye bir işaret vardır. Nedir ne, nedir hak ehlinin söylediği? Min enne hakkakel eşya yani varlıkların gerçeklikleri vardır. Yani varlıklar gerçektir. Sözüne burada bir işaret vardır. Yani diyor ki, demek istiyor ki yani burada kıyamete kadar olanların yazılması demek e, tek tek her bir ferdin yapacağı şeyin yazılması değil, e, varlıkların ve varoluş kanunlarının e, belirlenmesi şeklinde bir imayı buradan çıkarabiliriz. Ve kale bil vasiyyeti e, vasiye isimli risalesinde imam dedi ki tüm sonra şunu ikrar ederiz ifade ederiz ki bi anne aktir al khiri ve e, hayrın iyiliğin iyiliğin ve kötülüğün belirlenmesi Hepsi min minallahi teala. Allah Teala'dan yani bunları belirleyen Allah. kavlihi şu ayetine binaen kulteki kullun min Bütün bunların hepsi Allah'tandır. Ve men za'me en takdira'l hayri veş min bu iyiliğin ve kötülüğün belirleyicisi Allah değildir de bir başkasıdır derse Kâne kâfirân billâhi. Bu durumda bu insan ne olur? Küfre girmiş olur. Yani bu durumda insan küfre girmiş olur. Ve tevhiduhu. Ve dolayısıyla muvahhidliği. Yani bir Allah'a olan inancı ortadan kalkmış olur. Ve lew kâne lehu Yani benim tevhid inancım var dese bile yani bu iddiasıyla tevhid inancı ondan kalkmış olur. Fakat ayet-i Allahu Teala Allahu Teala buyuruyor ki: "İnname emruhu izâ râde şey'en en yekûle lehu kun fe yekûn." Allahu Teala'nın işi şudur. Bir şeyi var etmek istediğinde ona der ki: "Ol" der ve o da hemen bu veris. Ve ta islami fi usuli qaul men qala al murad bi hadha al qawl bi hadha al sur'atul ijad ve tahqiqi ma arad. Şeriful İslam yani yanılmıyorsam bezleviyi kastediyor. Ee, şu görüşü reddetmektedir. Nedir o görüş? Şu yani bu e, sözden maksat tam kün fe maksat Allah Teala'nın e, yaratmasının son derece hızlı olduğudur ve dilediğini gerçekleştirmesidir şeklindeki bir görüşü nettir. Kayser Efendi yani şunu şöyle ifade ederek en haddında bize göre mahmûlun ala şöyle yorumlanır. Annu arıda biih etekelde bu hadi kelime al al Yani e, burada bu kelimeyle gerçek anlamda bir konuşma var. La aleme cazan surat. Yani var etmenin hızlılığını mecazi olarak ifade etmek değil bir gerçekliği e, yani ifade etmek var. Yani bu kelimenin kullanımı gerçek anlamda bir konuşma. Belhüa kelamun varidun ale hakikatihi yani gerçekliğiyle e, varit olan gelen bir sözdür. Min gayri teşbihin, herhangi bir benzetme olmaksızın, vela ta'tilin. E, yani ortadan kaldırmaksızın, altıl bırakmaksızın, e, yani ne diyelim e, aktif kılmaksızın fi yani onun sır, yani sıfatını kabul e, etmemek sizin diliniz. Yani, yani ne diyelim? sıfatını yani kuvletmemekten demiyorum da de şöyle diyelim. Yani e, sıfatını anlamsız bırakmaksızın böyle diyelim. Ve herhangi bir teşbih yapmaksızın bu işte, söz gerçek bir anlamda varit olmuştu. Ve kaza zekerehu şemsun eimme'ti es-sarahsi fi usulihi haythu kâl. Yani ee, İmam Selahside usulünde usul-ül fıkh isimli eserinde şöyle diyerek zikretmiştir. Redden ala yani şu şu görüşü söyleyeni reddetmiştir. Ben inne innedelikel kavle mecazun hani tekvim. Yani bu tekvinden mecazdır. Bu söz tekvinden mecazdır. Tekvini mecazi olarak ifade. Yani burada bu kelimenin kullandığı bunun e, kullanımının mecazi makikim anlamda olduğu bunun üzerinde bir tartışmayı burada e, ifade ediyor, yansıtıyor. Evet, yani bu Serahsin'in reddettiği şeyle aslında böyle bir görüş var. Tekvinden mecaz, tekvini mecazi olarak ifade eder. Görüşünü reddeder. Emmel kitabu, e, kitaba gelince teqavdu Teala, Allah-u Teala'nın şu ayeti'yi ve min ayati'yi, onun delillerindendir. En teqûmessevâ'u vel ardu bi'emrihi, Allah'ın emriyle, dövün ve yerin taim olması, var olması. Fel muradu, buradaki maksat, hakikat Hakkıga geldik kelimenin incelenmesi göre yani kelimenin gerçekliğini ifade eder burada la yakun edmez zamanı tekriri yani temel zam ve bazı durum gibi mecazi anlamda tekrini ifade etmek değildir hakikati ifade eder burada yani ebe mansunül ma'züliye ve ekser al-mufassilin yani kastettiğim bunların görüşleri. Ve inna biz burada delil getiriyoruz ala şu noktaya enne kelamallahi allah Teala'nın kelamı gayru muhtesin ve la mahlukin Allah'ın kelamı ne sonradan olmadır ne de yaratılır لِأَنَّهُ سَابِكُنْ عَلَى الْمُحْتَسَاتِ اَجْمَعُ yani e, allah Teala Yaratılanlardan öncedir. Hepsinden öncedir. Bu harful sahi kün fey kün fey kündeki farfilik fas. Hemen ardından getirme. Ey firkağdiy tarik. Kün fey sözünde ve mana, bunadaki mana teyapdusu u bir varlık var olur. Badel embi bir kavdiy Yani Allah Teala'nın kün sözü, yani bu emriyle var olur. Allah ol der ve olur. Ve ve kelâmü'l-nefsîl-kadîmü işte buktu ee, olan, nefsî kelâmıdır. Kelamı Kelam nefsisidir. Ve na'kûl-kudsi'l-kerîmü yani e, kudsi -karyim olan, kerîm olan sıfatıdır. Ve hakka da gerçekleşir. Ennehu subhânehu kalâgal teşya'a Allah varlıkları yaratmıştır lem cin hadis aleyha daha önce onlar daha önce olmayan bir şeyden yaratmış yani yokluktan yoktan yaratmıştır yani daha önceden işte filozoflar hiyula diyorlar ya işte şükür siz bakın yani bunun gibi yani bir ezeli bir madde bu maddeden yarattı şeklinde bir durum yoktur. Allah hiçbir şeyden yaratmıştır. Örneksiz, misalsiz, tamam mı? Mi? Yoktan var etmiştir. Min aletin ve uddetin ve uhdetin hasiletin ledeyha. Yani her vela min aletin ve uddetin ve uhdetin hasiletin Yani herhangi bir vasıta olmaksızın, herhangi bir hazırlık olmaksızın yani böyle bir anda e, yaratmıştır ve hiçbir şeyden yaratmıştır. Ve huve la yunafi. Yani bu durum şunu da olumsuzlamaz. Ennehu evcedeha bi emri kun. Yani kun emriyle yaratmasını da olumsuz yaratması hususunu olumsuzlamaz. Fe innehu leysed dâhilen tahte şeyli gavlih. Allah Teala'nın şu sözüne binaen e, yani şu şeye dahil değildir. Allahu Haliku kulli şeyin. Allah her şeyi yaratandır. dır. O kelamı subhanahu la'ibu ve la'igu. Allah Teala'nın kelamı kelam sıfatı ne aynısıdır ne benzerisidir. Thumma fi tahakkuk el eşya'u kema huwa mushahadun fi'l Yani bu yerde ve gökte şu an görüldüğü gibi e, varlıkların var olması, gerçekleşmesi, ret dunāl es-sufastā'iyeti safsatacılara bir rettir. O men tabi'ahum min ehl-ehwai, işte havavesine uyanların, onlar yani havaves ehlinden bu safsatacılara uyanlara da bir rettir. Haythun qirūna, qirūna hakaykal esşey ki bunlar varlıkların gerçekliklerini ne yapıyorlar imkâr ediyorlar, kabul etmiyorlar ve yezunu da iddia ediyorlar ki en bu varlıklar evhamun, sadece bunlar vehimdir ve hayalatünkel âlemi, rüyalar gibi bunlar hayalden, gerçeklikler olmayan şeylerden ibarettir diyorlar. O takrubu minhum, onlara yakınlaşmıştır düşünceleri itibariyle kim? El-vucudiyyetü işte varlıkçılar yani vucudiyye hareketi vel-ilhadiyyetü, inkar hareketi vel-hululiyyetü hulul nazariyesini savunanlar ve-an thaluhum min cehaletis sufiyeti. Yani böyle e, sufilerin cahil tabakasından olan benzer kimselerin anlayışları da bunlara yakın bir içeriktedir. Yani bu paragrafta özetle e, yani eşyanın gerçekliği hususunu e, hakiki anlamını ortaya koymaya çalıştı diyebiliriz. Velaye künu fitunya velay fil ahireti şeyun. Dünyada da ahirette de hiçbir şey olmaz. Ey mevcudun hadisun fil ahvali cemiyah. Yani e, yani var olan tamam mı? E, halden hale e, var edilen bütün her şey olmaz illa olur ancak neyle olur? birleşi etihi Allah-u Teala'nın dilemesiyle olur ey makrunen bir iradeti yani irade, iradesiyle birlikte gerçekleşir. Tamam yani mı? İrade eder. Allah'ın iradesiyle bunlar var olur. Ve ilmihi ve kadaihi. Allah'ın ilmi ve kazasıyla olur. Ey hükmihi hüküm vermesi ve emretmesiyle olur. Ve kaderihi. Kaderiyle olur. Ey bir takdirihi kadere olur. Yani onun belirlediği ölçü neyse o ölçüyle olur. Ve ketbihi Yazmasıyla, buraya özellikle ketbihi diye okuyor, bir fethül kafi kafın fetalanması ve sükun ittai taanın ta da cezimlenmesiyle, ey yani ve kitabeti yazmasıyla. Nereye? Levuhül mahfuzdi. Levih mahfuzda yaz, yazdığı şekliyle olur. Ey, kabla zohur emli. Yani onun var olmasını emretmezden önce levih mahfuzda. Bunların nasıl var olacağı yazılmıştır. Ve agrabe şarihu yani gerçekten e, şarih, buradaki şarih dediği, yani fıkı ekberin e, şerh, e, şerhini yapanlardan bir şarih. Bu, bu şarihin diyor, gerçekten çok aşırı bir yoruma gitmiştir diye belirtiyor. Şöyle diyerek. Ve ketbuhu, buradaki ket yazması demek atf tefsir-li kaderi yani kaderini açıklayan bir atıftır. Yani bu gerçekten aşırı biliyorumdur. yorumdur. Ve veçul garabeti buradaki e, garabet Türkçe'de de kullanıyoruz. Aşırılığın, yanlışlığın yönü açıklaması şudur. Enne suğute takdirihi ve takririhi ukatteb. Allah'ın belirlemesi ee, ve e, bunları ne diyelim e, belli bir düzende ifade etmesi ala tahririhi ve tasvirihi e, yani bunları şekillendirmesinden öncedir. Dolayısıyla bu e, kaderihinin tefsiri eğildir. ala ennet takdire ki şunun üzerine takdir sıfatul men'uti bil kıdemi. Takdir nedir? E, kıdemle nitelenen bir sıfattır. Allahu Teala. Vel kitabetu kitabet ise hadisetun. Sonradan olmadı. Ba'de ihtitatil kalem. Ne zaman olmuştur? Kalemin yaratılmasından sonra olmuştur. Takdir bundan da öncedir. Dolayısıyla takdirin yani burada ketip gelmesi takdirin tefsiri anlamında değildir demek. istiyorum. وَلَكِمْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِيهِ Burası yani en önemli kelimelerinden en, en önemli cümlelerinden bir tanesi bunları yani nitelik olarak yazmıştır yani hüküm olarak yazmamış, yazmamış. hüküm olarak Allah'u Alem şunu kastediyorlar yani şurada şu kesin bir şekilde olacak şeklinde bir şey değil, nitelik işte şu nitelik eğer vuku bulursa bundan bu çıkar şeklinde bir yazmayı kastediyor olabilir. Ey ketaballahu fihakı kulli şeyin, yani her şey hakkında Allah'ın yazdığı şey şudur. Şöyle şöyle olacak. Kural şu, bu kural olduğu zaman böyle yaratılacak. Ve keze lem yektub yani şöyle değildir. İşte kesin olsun, şu şekilde olsun, şu şekilde olsun anlamında. Yani kat'i bir şekilde değil. Yani buradan bunu çıkarabiliriz. Yani burada varlıksal bir belirlenmişlik değil, niteliksel bir belirlenmişliği ifade ediyor. Yani buna kısaca varlık yasaları demek mümkündür. Yani her şey varlığını bu varlık yasalarına göre kazanır. Yani Allah'a anlatmaya çalıştıkları şey bu diye düşünüyorum. Ve tavdihu bu konunun açıklaması şudur. Enne vaktel kitabeti yani o kitabet vaktinde yani yazma vaktinde eee Lem tekunil eşya mevcutatan varlıklar var değildi mevcut değildiler fektebe fil levhil mahfuz ala vechil vasfi yani nitelik olarak levh mahfuza yazdı ne yazdı enne setekunul eşya ala vifkil qada yani Allah'ın kazası doğrultusunda varlıklar böyle böyle olacak şekilde nitelik olarak yazdı la ala vech emri emir kesin böyle olacak şekilde böyle olacak şeklinde yazdığı anlamında değil yennehu deu kana liyekun eğer yani böyle kesin kati bir şekilde böyle olacak diye yazsaydı eşya el eşya o zaman bütün varlıklar mevcutetun o zaman onlar da o zaman o yazdığı esnada var olmuş olurlar li adam tasarruf teklif makhluk an el emli el halik yani e, ne diyelim buraya yani sonuçta tamam bu mahlukat halikin yaratanın yaratma emrinden sonra şekil kazanıyor halbuki e, yani o kitabet zamanında bunlar nedir e, yoktur. Yani aksi takdirde yani bu böyle olana dendiyan o an varlık olarak da ortaya çıkmış olması lazımdı diye Allah alem ifade ediyor. Ve fil vasiyeti yine imam vasiyede diyor ki nukirru yine şunu ikrar ederiz, iman ederiz, ifade ederiz ki bi an Allah Teala Allah Teala emral kaleme bi en yâktuba Kalemle yazmasıdır emretti. Ve fi nuskhedim bakmak için müşakketler etti. Ve bi an ve yaz diye emret. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. ''Ya Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Yani Kıyamet'e kadar olacak şeyleri yaz, bir kavli Allah Teala'nın şu ayetini duyar. Ve şeyin faaluhu Yani onların yaptıkları her şey kitapta yazılıdır. Yani varlık yaz. Tamam, yani varlık, yani bir varlığın yapabileceği yedi kudretinde olan her şey. Ee, nedir? Bunlar kural olarak yazılmıştır. Allah bunları kural olarak e, belirlemiştir. Yani bir şey düşünün. Bir bilgisayarı düşünün. Tamam bilgisayarın hafızası var. Değil mi? E, parçaları var. Bunlar ne yapılıyor? Belirleniyor. Bir bilgisayar bu bu e, ne diyelim belirlenen, düzenlenen işte ölçeğinde ne yapıyor, çalışıyor. Bunun gibi. Bu kulla sevgilim ve biri muslatar, büyük küçük ne varsa bunların hepsinin kuralı yazılmış. Yani el hadis muhteşem min el Kur'an. Yani bu söz Kur'an'dan istibas edilmiş, alıntılanmış bir şeydir. Aleyhi ve alaihi wasallam'e kanafi mardu yani azet peyğamber açıklama bağlamında şöyle demiştir ve müjbelin emri işte bu emrin özeti anlamında ennel kadere eder ve huwa ma yakav al abdil muqetteri fil ezel min hedihi ve şerrihi yani belirlenmiş olan kulun ezelde hayır ve şer namına ne yapabileceğinin belirlenmesi hulûhü ve murhûhü işte patlısı, acısı kainun minhi yani منه ne yapabileceğini belirlemektedir. Eee, halolu ve irade yani bunu belirleyen, bunun yaratılması irade edilmesini belirleyen Allahu Teala ma şâe kâne onun belirlediği dilediği olur. Ve mâ lâ dilemedi fe olmaz. Evet, kaza ve kader bahislerine geliyor. İsterseniz biraz buraya da giriş yapalım. Ondan sonra bu haftaki dersimizi bitiririz. El-kada'u <gülüyor> vel-kaderu min sıfatillahi'l-ezeliyeti Kaza ve kader Allah-u Teala'nın ezeli sıfatlarındandır. Vel-kada'u <gülüyor> vel-kaderu Kaza ve kader El muradu El muradu bi ahadihima, bunlardan birisine kasıt, el hukmun icbaliyyum. Genel hükümdür. Ve bil ahari, diğerinden kastedilen ise el Tafsili, detaylı, ayrıntılı hükümdür. Ve emma kavlül mutezilet. Yani bu konuda mutezilenin görüşüne gelince Leukenel küfrü bir <gülüyor> kada ilahi tanem. Burada mütezzenin bu gözünün akt şimdi. Şayet küfür Allah'ın kazasıyla olan bir şey olsaydı levecaber rıda bihi. O zaman burada Allah'ın rızasının olması gerekir. Yani kafirin küfrenin rıza göstermesi gerekir. Yenler rıda bir kaday. Çünkü kazaya rıza göstermek yani kazasının rızayla ile birlikte olması vacip vacip. وَاللَّازِبُ بَاتِلُ e, yani halbuki bunun gerektirdiği şey batıldır. rıda bir بِالْكُفْرِ küfre, rıza göstermek küfür küfürdür. فَثَبَتَ <gülüyor> buradan da açığa çıkmıştır ki, anlaşılmıştır ki gerçekliği ortaya çıkmıştır ki اَنَّ الْكُفْرَ لَيْسَ بِقَدَاءِ اِلَّهِ küfür, Allah'ın kazasıyla gerçekleşen bir şey değildir flem tekun jamiu af'ali al-ibadi biqada'illahi teala ala ma zahebe ileyhi ehli sunneti dolayısıyla el sunnetler cemaatin düşündüğü gibi kulların bütün fiilleri e, Allah'ın kazasıyladır demek doğru değildir ve işte kazasıyla olur görüşünün yanlışlığı ortaya çıkmıştır kim diyor mu yani bu görüş reddedildi yani, diyenler kufra maktiyun, yani bunu nasıl Türkçe yani ikisi aynı kökten geliyor, kaza kökünden geliyor. Bu da diyor, küfür makzidir, la qadav, kaza değil, makzidir. Sonra ermiş, bitirilmiş gibi şeyler var, bu kelimenin anlamı var. Yani Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz, onu e, tam olarak kestiremiyor. Var Rıda Rıza'ya gelince İnneme yecihu bil hadai dunel makdi Yani burada Rıza kazayla olmaya gerek. Yani maksi olmaksızın küfre maksi dedi ya bu maksi olmaksızın kazayla gerekir. Ve tavdihuhu bunun açıklaması şudur. Ennel kufra Küfür lehu nisbetun Allah Allah'a nisbet edilir. Subhanehu. Ve ye kevnuhu kevnuhelgav. Yani Onu yaratma itibariyle Allah'a nisbet edilir. Hala muktediz, muktedah hikmeti. Hikmeti gerek. Yani küfrün devam edilmesinin bir hikmeti vardır. İmtihanın gerçekleşmesi için. ولا اعتراض عليه في مشيئته Dolayısıyla لا dilemesinde herhangi bir itiraz olmaz ve çünkü o yani o malikul mülki mülkün sahibidir bütün mevcudat, ya yani bütün varlıkların her şeyin sahibidir yetasarrufu kama keyfe yasha'u dilediği gibi tasarruf eder la yetadarraru bi şey'in kama la yantafi bihi yani fayda vermediği gibi bir şey zarardan da ee, ve lahu nisbetu ukhra ile mükellefi. de burada mükellefe ayrı bir nisbet vardır. Ve levku sıfatun yani vuku va gelmesi itibariyle mükellefin insanın sıfatı olur. Bir kesbî vak'dir. Yani bunu kesbetmesi ve seçmesiyle olur. Yani kul bunu tercih eder, tercih etmesi itibariyle kulun sıfatı olur. Yani kulun tercihleri arasındadır. Yani kulun tercih, tercihleri arasında ne var? Mümin olma da var, kafir olmak da var. Ve itiradu wa gün alayhi fi Yani bu e, ne diyelim? Bunun vaki olan şey üzerinde, bu fiilinde vaki şey olan şey üzerinde e, itiraz vardır. Yani o asgata mevlahu. Yani Rabbi o küfrü tercih etmesi itibâ ile turuna kızar. Ve istahakkâ'l-hukûbetet daimete fi ukbâhu Ukbâ da ahirette daimi azabı hak eder. Hâdem ve men radiyâ bi küfr nefsihi e, kim işte kendisinin küfründen lazım olursa fakat kefere ittifak ittifakla İttifaklı ol kafir olur. Ve men radi bi kufr geyrihi kim işte başkasının küfründen razı olur ise fe fi ihtilaf Büyüklerin bu konuda ihtilaf ettiğini görüyoruz. Vel asahhu doğrusu şudur enne la yekfuru ridan bi kufr geyri başkasının küfrüyle eee başkasının küfrüyle Rıza'yla kafir olmaz, imkâne la yuhib-ı küfrü sevmiyor olsa bile velâ yetememnâ, velâkin yetememnâ, iler en yesniballâhu anhul imâne, Allah'ın ondan imanı çekip almasını ister küfrü tercih etmesi itibariyle, hatta yeddaqime minhû, böylece Allah ondan intikamını alsın ala zulmü zulminden dolayı ve izahı verdiği sıkıntıdan dolayı keza fiktatlarhaniyeti bu bir eser tip not, bilgi vermiş e, fakih e, ala el hanefiye hanefinin bir kitabı orada geçtiği üzere ve yüeyyiduhu kavluhu teala hikayeten an Musa aleyhisselamu yani Hazreti Musa'dan ayet kelimenin anlattığı üzere bu bağlamı teyit eder. Nedir ayet? Rabbın atmış alem malihim, Ya Rabbi onların mallarını kökünü kazı, sil, süpür, vesdet ala kulubihim, kalplerini sıkıştır, fala yuğmülü onlar iman etmezler, hatta yaraul ul gazal elime o acı azabı görene kadar bunlar ne yapmazlar iman etmezler. İşte bu da burada bahsettiğimiz şeyi eee teyit eden bir çerçevedir diyor. Vel meşiyetu. Meşiyet. ey yani el irade tu'l mutaallika biha yani bununla ilişkili olan irade. Sıfatuhu fi'l ezeli bila keyfe. Bunlar nedir? Ezeli sıfatlardır. Mahiyeti bilinmeyen, keyfiyeti bilinmeyen ezeli sıfatlardır. Ey, bilavazfin lidarikel ameli. Yani bu sıfatın, Allah-u Alem kastediyor. Bu, yani nasıl gerçekleştiğini, nasıl aktif olduğunu, nasıl niteleneceğini bilinme, bilinmemesi. Vel mana, buradaki mana şudur, enne hadihi. Sifatum ve sünneti. Yani bunlar kitap ve sünnetle sabit olan sıfatlardır. İllağınha burada şunu da ifade etmek gerekir ki müteşabihatı sıfır. Yani bunlar müteşabih sıfatlardır. Meçulatül keyfiyeti, keyfiyeti nasıl gerçekleşti bilinmeyen, esâir sıfat ile alimik alimat olan diğer sıfatları gibi haysu hakikatuha hafiyetu al-bariyati şu itibarla bunların bu sıfatların gerçekleşmesi gerçekliği nasıl gerçekleşiyor bu tamamen mahluka ait izledir <gülüyor> mahlukatın bilmesinin imkanı yoktur teyecibu <gülüyor> bu mukmini mü'mine gerekir ne gerekir en yu'mina biha bu sıfata iman etmesi veyahut en mujibun akl fi Yani aklın bunun nitelenmesinde zorunlu kılan bir şey olmadığı veya bunu zorunlu kılan bir şey olmadığına inanması gerekir. Çünkü akıl bunun nasıl niteliğinin <gülüyor> boyuttan ifade edecek bir güce sahip değildir. Iz min mujarrad Çünkü bunu iddia edemez. <gülüyor> Bu sıfatın nasıl gerçekleştiğini idrak edecek bir yapıya sahip değildir. Ve كذلك aynı şekilde yekulu kullu rasih fi'l ilmi yani ilimde derinleşenler ne diyorlar? inde hukmiha yani bunun hükmünü hükmünün ifade edilmesi bağlamında qala evet. Şemsü'l-A'immeti es-Saraksi diyor <gülüyor> bab Saraksi fi usuli usulina der ki ve hada bu meseleli enel mukminina fariqan iki gruba ayrılmışlardır muktali bil imani fi talab fi talebi lidad minel cehli bihi yani ee, yani kendilerini tamam bunun bilinmesine adamışlar. Yani kendilerini bunun bilinmesine ne yapmışlardır? Adamışlardır. Ee, bilmek için çalışmışlardır. Ve mutteli bil vuku fi anit talebi yani diğer grupta yani bunu bilme noktasında tevakkuf etmiştir. Yani, e, yani fikir yürütmemiştir. ikevnihi mükerremen binev'in minel ilmi fihi yani mükerrem olması itibariyle. Bu bilginin e, mükerrem bir bilgi olması. Yani muhtemelen şunu kastediyor. Kendi hafsalarını aşan bir bilgi olması itibariyle. Ve manel iptilayi minheder veçiy. Yani bu bağlamda iptilanın anlamı şudur: Rubbema yezidu ale manel iptilayi pilvecil evveli. Birinci bağlamda bu iptilanın manasına bir ziyade olabilir. Beyler iptilae bir mucerrredir, itikadi ma' ve kufifi talebin muradi. Yani buradaki muradın araştırılması bağlamında, yani böyle herhangi bir fikir yürütmeksiniz. Salt, inanma yoluyla. E, nedir bu? Deyanu açıklamasıdır. Şunun açıklamasıdır. Ennel akle la yucu bu şey. Allah, şey akıl bir şeyi zorunlu kılamaz. Vela yetfavun şey. Yani bir şeyde ne diyelim e, defedemez edemez. İşte nedir, şüphedir, şudur, budur falan. E, soruları e, yani aklı aşan bir bağlamı söylüyor burada yani bazıları bunun aklı aşan bir şey olduğunu düşünerekten e, ona göre davranırlar diyor fe innehu yulzimuhu bu gerektirir neyi? itikadel hakkiyeti e, yani bu e, bunun hak olduğuna inanmayı fîmâ lâ mecâle lil-akli yani aklın bu noktada herhangi bir aklı aşan bir şey olduğu için yani buna inanmayı gerçekliğine inanmayı yani aklı aşan bir şey olduğu için ve şunu da kişi bilir aklı aşan bir noktada yani her yönüyle bulundur. Yani Allah'ın hükmü nedir? Allah dilediğini yapar. Dilediğini de zaten hikmetli bir şekilde yapar. Allah dilediğini yapar. Allah dilediğini yapar. Ve <gülüyor> hâsiluhu, özü itibariyle, özetiyle, ennel <gülüyor> veçhessâni Burada ikinci yön, yani ikinci tarz, ikinci usul daha güçlüdür diyor. Yani e, nedir o? İşte yani akla aşan bir husus olduğu için e, bu konuda herhangi bir görüş belirtmemek. فانه iman bil emni'l gaybi'l raybi'i ki ki la hazl'l akl fihi yani akl hissesinin olmadı yani aklın ulaşamadı şüphesiz olan gaybi bir şeye iman etmek ve la لذته yani bunu, bunu, bunu fehmetmesi mümkün değil bel olması gereken nedir mucerrede mucerredu ittibai'l hakki hakka tamamıyla e, tabi olmak, boyun eğmektir. ma varada verada bi'issem'u min bir <gülüyor> şer'i şer'iat kanadın, kanalından ha, vahiy kanalıyla ne gelmiş ise ona uygun bir şekilde tabi olmaktır. Bir hilafet evveli, birinci naksıdır. Birincisinde ne var? İnsanın bir adamışlığı varken. Acaba ne olabilir? Arada diyor, miyim? Onun aksine diyor. Haythu temed aklı, o tamamen akla dayanıyor tamam mı yani aklı aşan bir konuda yani ben bunu aklımda keşfedebilirim ve avvali ala fehmi anlayışına göre ve bihaza eee ya yani bütün bu anlattıklar anlat, anlatılanlardan zaharu şu ortaya çıkmıştır ki ennel inqiyada fil ibadatit ta'abbudiyeti efdal ve ekmel min geyriha yani teabbudi ibadetlerde kulluklarda boyun eğmek en yapılabilecek en güzel şeydir en tamil husus. başka her şeyden daha iyisi budur izlahu zallin nefs fiyha çünkü kişinin bunları anlaması aklın aşan şeyleri anlaması mümkün değildir bel <gülüyor> mahbu Mütabatın emli hakkı fi tahsiliha bunun e, elde edilmesi bağlamında hakkın emine uymak gerekir sadec. Ve misal Mekale Tâlâ bu itibarla Allah Teala şöyle buyurur ve ma'uti tu minel in mi illa qadiila yani size ininden çok az bir şey verin. ve de şöyle de var. La edri ilmi. yani ilmin yarısını bilmiyorum. Ve ya yani böyle bir söz var dolmuştur. Ve yine şöyle demiştir ki el aczu an derk el idraki idrakun. Yani e, bir şeyi idrak etmekten aciz olduğunu bilmek yani aklaşan bir şeyi idrak etmenin mümkün olmadığını bilmek bu da başlı başına bir idraktır. Ve kat ile Ali radıyallahu anhu en mes'aletin. Yani Hz. Ali de bu konu hakkında kendisine sorulmuş. Fakale demiş ki la edri ve ala'l Minberde olduğu halde bilmiyorum. Fakina lehu inahu nas'ul keyfa tatallifu haza matami Enveri. Yani bu gerçekten nuru makamın üstüne nasıl mutluluk oldunuz diye sorulduğunda ve ne kulu e, dediğinizden ne adri fit ve bir soruyla yani muadil ben rahs soruyorum. bilmiyorum dediğiniz yani nasıl oluyor bu? Mekale demiş ki ilmi saatli bir kadri ilmi yani ilmiyle nispetince yükseldim el eşya yani ilmin nispetinde e, eşyayı varlıkları e, bildim velo طلعت بن ندان yani eğer dahalet ölçüsünde kudretli olsaydım la banat sema yani daha sema göklere ulaşırdı diye bir söz yani e, insanın ilminin ne kadar sınırlı olduğunu ifade etme bağlamında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 أن تحقيق هذا الحال yani bu hali hakkının verilmesi nacizsin. Yani ne? evet. Ana ahuzul mali ve ahuzul mali ala yani ben bu malı tam beytül bu malı bilgi ölçüsünde alıyorum. Ve lev ahuztu ala kadir cehli yani cehaletim ölçüsünde almış olsaydı lastağla stava ba stawa stava bat kimi ulamalar o zaman bütün malar kökü kuru yani e, ilmin ne kadar sınırlı olduğu nu ifade etmek anlamında söylenen başka bir söz